Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün herhangi bir konu belirlemedim. Bugün size bir duyuruda bulacağım. Duyuruların bir kısmıyı bir kısmını Hemen başlayalım. İlk olarak artık sadece ayda bir tane video gelecek. Haziran ayına kadar devam edecek. Yani toplam 10 video gibi bir şey olacak toplamda. Bunun sebebi kendi şahsi meselelerimin olması. Hani bunu da söyleyeyim. Sonra diyorsunuz ki işte neden az video geliyor veya hiç gelmiyor diyorsunuz. Onun sebebi bu. Artık bundan sonra her ay bir video gelecek. Peki onun dışında derseniz ki işte ekstra videolar falan gelecek diye. Tabii ki gelecek. Peki ne şekilde gelecek? Nasıl bir sistemle gelecek derseniz şöyle bir şekilde. Bunu iki gruba ayırdım. Birinci grubu söylersek tamamen izlenme oranlarına göre gelecek. Mesela diyelim ki işte bir video attım. Hani arayın bir videosu olacak ya. Attım diyelim ki bir ay sonra baktım ki 10 izlenme 15 izlenme anca çıkmış. İşte o durumlarda gelmiyor. Ancak diyelim ki mesela bir baktım 30 izlenmeye çıkmış. Benim için iyi mi? Gayet iyi olduğunda o anda gördüğüm anda hemen bir sonraki videoyu çekip yollayacağım. Yani ekstra videolar bu şekilde de olacak. Onun dışında şu düzeninde bir daha söyleyeyim. Her ay bir video gelecek derken her ayın başında gelecek burada söyleyeyim. Şu an ben bu videoyu yükledikten bir gün sonra sistemi uygulamaya başlayacağım. Onun dışında ekstra videolarda ikinci ve son gruba geçersek de tamamen abonelere özel bir video olacak. Peki bunlar neler diye sorarsanız ilk olarak 100 aboneye özel sizin kazanmanızı sağlayabilecek birkaç uygulama araştırdım kesinlikle kendimde denedim yani en iyilerinden buldum onun videosunu yayınlayacağım 130 aboneye özel ise bir web sitesinin iyilerini buldum o videoyu ince zaten hangi web sitesi olduğunu anlarsanız kesinlikle o video cidden güzel 150 aboneye özel ise bir yarışma videosu ayarladım o da kesinlikle güzel hatta aralarında en güzel olduğu için onu son sıraya yani en büyük sıraya koydum yani bu 3 video olacak Tabii ki yeni bir şeyler bulursam, yeni bir şeyler düşünürsem abonelere özel Bunları da söyleyeceğim merak etmeyin Onun dışında kanala, işte izlenmeliğine, abone sayılarına falan sadece hafta sonları bakacağım Ama hani diyelim ki biz abone olduk niye video gelmedi derse sadece hafta sonları kontrol ettiğim için Yani hafta sonları gördüğümden dolayı eğer öyle bir durum olursa hafta sonu yollayacağım Bunda da bilginiz olsun. Duyurularım bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepiniz izle teşekkür ederim. Bu videoda yani konu anlatmadığımdan, duyuru dolayı beklemiyorum ama atarsanız da çok iyi olur. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.